Selam arkadaşlar, bugün 1 dakikada Good Time yapacağız. Baş önümüzdeki sene çıkacak olan Batman filminin Batman, Robert Pattinson ve Ben Safdie'nin yer aldığı bu 2017 yapımı güzde filmimiz Safdie Kardeşler tarafından yönetilmiş. Filmimizin konusu, baban ile sorun yaşayan, zorla çeşitli programlara dahil edilmeye çalışılan zihinsel engelli, başını beyadan esirgemeyen genç ve abisinin onun için yaptıklarını anlatıyor. Abimiz yani Robert yani Koni kardeşinin özgür kalması için bir çiftlik satın almak istiyor ve bir banka soyuyorlar. İşler sarpa sarıyor ve zihinsel engelli kardeşimiz Nick hapse düşüyor. Tüm gece onun kefaleti için Ordo Nero'ya koşan abimiz her türlü deniyor fakat her şey batıyor. Abimiz Koni kardeşi Nick için sevgilisinden bile para istiyor ama kayınvalidesi olaya el atıyor. Filmin konusu çok yavaş ilerlemesine rağmen sizi ekranda tutuyor ve gerilimli garip müzikleri yüzünden her saat geriliyorsunuz. Film çok kötü değil, çok iyi de değil, Siz bir sonuca götürmüyor ama bir abinin kardeşi için yaptıkları izlenmeye değer. Filmi yöneten Safety Kardeşler aynı zamanda Anka James ve Heaven Knows What filmlerinde yönetmenleri. Filminizin IMDB puanı ise 10 üzerinden 7,4. Ki benim kişisel fikrim, oyunculukları çok güzeldi, güzel bir vaktinizde izlenebilir.